Atakon Hocam, bu ilk başlangıcına daha çocukluk travmalarını başladık. Sizin benzetmeleriniz ya da metaforlar veya nedir bu konudaki görüşünüz? Bebeğin ya da bireyin nevroza ya da psikopatolojinin oluşmaması için güven duygusu gelişmesi gerekiyor. Güvenli bağlanma diyoruz yani. Evet. Ee bu burada bireylerin anne baba tutumu da çok ön planda olması gerekiyor. Onlarda da herhangi bir psikopatolojinin derin anlamda psikopatolojinin görünmemesi gerekiyor. Veya psikopatoloji vardır ama anne baba bunu iyi gizleyebilir. Ki kendilerinden başka kimse bilemez. Ancak derin bir seansta ortaya çıkabilir. Buna. Tamam. Yani çok kompleks bir konu bu aslında. Evet. O zaman kısaca ben değerli seyircilerimize bir atak hocamın fikirleri çok ciddi bir girizgah açtı. Değerli seyirciler sizler yani çift olarak özellikle... Ama işte ilişkinizi bilemem ama ço bir çocuk dünyaya gelecekse en az e, 6 ay öncesinden e, benim e, tecrübelerim ve bilimsel araştırmalara göre yemeniz, içmeniz, beslenmeniz, ruh haliniz, psikolojiniz çok ciddi hazır olmalı ki o sizin ata babalarınızdan genetik kodlarla gelen olsun, çocukluk travmalarınızdan gelenler olsun, iyi güzel halleriyle yeni bir nesle, yeni bir bebeğe aktarılırken hamilelik döneminde de çok dikkat edin. Çünkü çocuk hem anne karnında hem özellikle çocukluğun ilk çocukluk dönemlerinde savunması durumda. Yani bam, güm, Dan, Dun çocuğun hayatın içine affedersiniz etmeyelim. O travmalar hakikaten bazen yeri geliyor. Bin psikolog, bin seans terapi düzeltemiyor biliyor. O yüzden hani bir deli bir kuyuya bir taş atıyor. Sonra 40 akıllı, 40 travmatik insan çıkaramıyor yani. Hakikaten bizi de çok yormayın. Kesinlikle. Biraz da bizi de düşünün. Tabii. Hem o...